Nerede doğduğumu ben ne biliyorum. onu bilemem ki. Ben e, çocukluk hayatımda 3-5 sene kadar nerede doğduğumu ne bileyim. Hançalarda, hançalar bu kasabada doğmuşum. Okula gittim, 3 sene. İlk okula. ilk okulda babam dönünce okuyamadım, kitap parası bulamadım. E, fakirlik de vardı o zaman. Okuyamadık, 48'de vermediler beni, Ka kaçırdın. 49'da askere gittim. Ay 10. ayın 17'sinde. E peki 48'de evlendim dedin, e, severek mi evlendin, kaçırdın mı? Görücü usulü mü o Kaçırdık o zaman işte kaçırdım, kaçırdım dedim ya. E, o aram bir buçuk sene kadar bir şey durdum. Askere gittim. Askerden geldim. Yani orada kalmadık. Orada çok zahat etmedik orada. Orada çok zahat etmedik biz. de 51. 20. 26'sında konuyor diye Bir Malzere'de kaldık. Malzere 4 gün sordu. Evet. Orada bir davulduk. Ammonika'nın 27. olayı kaçtı? Paralı onlar, zenci. Biz Basire'de kaldık. O memleketin yabancısı olduğumuzdan bilmiyoruz, ee, bölük davazda, ikinci çalda Lerleme İzmir gibi bir yer e, tabi bu şekilde bilemedik o zaman. Ama o bizi aldık sonra, aldık, Canal Dora vardı Tavsiye Hızı. Tavsiye Hızı şeydi, Tugay bu şekilde Bahsere'den kurtulduk. Savaşları öğrendik. Nasıl oluyor, nasıl gidiyor. Öğrendik, öğrettiler. Orada 8 ay falan kaldık. Koroda. işte ateş kesmesi oldu. Bizi değiştirdiler. Bunayı değiştirdiler. Biz geri döndük. Ee, Pusan'da 425 şehit Çeyiklik vardı Fusam'da, Koran'a. Orada onlar kaldı, bize nasip olmadı, ben geri döndüm. Doğum diye bir yerde yaralandım, çeyimde. Yaralandım, hastaneye gittim. Çalılar. Orada on bir gün tedavi ettiler. Diktiler, üsttüler, çeyim gördüler. Arkadaşlarım da sop, parça. Onları ya Onları göremedim ben gari. Gel. Geldim göreve başladım. Değiştirme oldu. Bizi değiştirdiler. Yengelem Kuray'ı oraya soktular. Savaş bitti. Onların gittiğinde savaş bittiydiler. Buradan bir arkadaş vardı, o gitti. ikinci dairede. O da öldü. Kur'at-ı Köz'den vardı. Kahve, o da öldü. <gülüyor> biz de öyle oldu. İstanbul'a Otuz bir günde oraya vardık. Konya'ya. O zaman de, vapurla gittik biz denizden. İskenderun'un. Turist dağlarından. Dört yol, Adana, İskenderun'a vardık. İskenderun'dan, Nindir'den bizi. 500 kusur kişi. Akderuz'dan, süreş Geçtik garip, o tarafa, çok geç Dalga yükseldiği zaman, zincirledi. Yedi metre geçti mi dalga, vapur zikretiyor. Dürüyor orada, dalga geçeseye kadar, zanasıya kadar. Oraya vardık, öndürdüler bizi. Öndürdüler yani orada, öndürdüler treni trenin öndürdüler. Trenin öndürdüler çekimde. ...götüldü. Orada bir büyük yer çevrilmiş, Oraya toparladılar. Tahsin Yazıcı... ...bak burası hastalıklıdır... ...gezmek yok, işte şöyle olur, böyle olur, yaşman, görüşmek ...gibi nasihet etti. Üç gün sonra... ...ateşe gittik. Geriz Bizim Ankara... ...yapılarını beğenmediler. Topları verdiler, onlara değiştirdiler. Amerikan e, silahlarını verdiler. Bir e, hafta içinde cepheye girdik biz. Cepheye girdik. Ayın 27'sinde, yine 27, 27'sinde Cember'de kaldık. Çevirdiler bizi. Amerikanın 27. olayı kaçtı e, oradan. Orada çevirince bizi cembere aldılar. Cembere alınca biz dört günü uğraştık. Kendi kendimize zarar da veredik. Yani Yani kimi gece, gece ateş ediyorlar böyle trenden nasıl çıkayıp geliyorum yani. Ama kimden geliyor? Kim yapıyor? Bunu bilen yok. Uzat ayağını uzat. Çitirme böyle. Tam de. Olsun, olsun uzat sen. Ben de kapatıp silik... Burada, oluyor bende. Bu şekilde alıştık yapıyor, alıştık. O zaman mektup sever, posta Orada baktık o zaman duvarlar hep delik, mermi delik. Yani savaş bizlere böyle olmuş geçmiş bir. En tabii gittikten sonra ilerle Kong diye bir yer var. Oraya kadar gittik Hücud'a. Güney Kore'ye gittik biz de. Güney Kore'ye çarpıştı. Çin müdahale o zaman. E, Çin müdahale tabii Türkiye askeri ölmez, yitmez, acıkmaz, susamaz diye bizi şey, örgütmediler. Komutanlar. Galip Gültekin vardı batarya komutanı. Batarya su var vardı. Halil Kavaklı bunlar. Bizim başımız. ikinci, ikinci bataryaya dedim bak. Tutsuzum. Bunun şekilde fiyazorumuzda biz destekli bakışçı ile karar bile girdik yani. Denizden da devam ediliyor. Karadan da devam ediliyor. Ee, birbirimizi göremedik. E, ayrı mesafeler. Onlar zügünlerle bakıyorlar. Subaylar. E, biz atış ettiriyorlar. Beş kurup, on kurup. Onlar hesap ediyor mu etmiyor mu? Görüyorlar köpülerden. Bu şekilde 8 ay falan kaldık. 8 ay. İyice durumunu öğrendik. Birçok arkadaşları kayıp ettik tabi orada. Birçok arkadaşları kayıp ettik. Döndük yani 51 Ağustos ayında. Bize nasip olmadı. Biz geriye geldik. İstem bulamadık, şimdi çırak kolem, merhaba dedik koleteköprü geldik, istem bulamadılar, aydınlaştılar, çıkardılar, bağladılar bizi, Koy, herkes ikisini buldular. <gülüyor> bu şekilde yaptık, bunu çok anlatıyor olursak, üç günde bitmez bu, üç günde bitmez bu şekilde yaşıyoruz da ömür bitmemiş. Bizi o süre gelmediği için yaşıyoruz. E peki e, teyzeyi kaybettin. Nasıl bir evliliğin vardı? Alçık teyze yanlatsana bize. Ee, e, e, e, biz yanında 61 sene geçirdik. 61 sene. Beş altı tane evlatım var birimiz mukvatırttı, beşi sağ, ikisi kız, üçü oğlan. Birisi de denizde, biri burada, alışveriş ediyor. Bizim ee, biri de bu, biri de denizde göre o büyük olan. Beş altı kardeşimler, birisi mi kaybettik? O bitti. Beşi sağlıyattı.